Hocam, bari Blackpink performansı bakın, canlı Crazy Over You şarkısı ne olur 4 sene önce yapmıştınız, gelişme var mı? Aytunuk Temir Aytunuk. İsminizin anlamı nedir? Aytunuk. Ne anlama geliyor? İlk defa duyuyorum böyle bir isim. Sen biliyor musun Özgün? Aytunuk ne demek? Bu arada link çalışmıyor, ben merak What? ettim. Aytunuk yazacağım internete. Ay zaten tüm Orta Asya Türk dillerinde şey hocam ay demek. Tunuk? Tunuk ne demek hocam? Ya bir tunuk'a bakalım. Lazım. Tunuk ne demek TDK'da? Bakalım. Tunuk nedir? Parlak olmayan mat donuk puslu kapalı hava demekmiş. Oooo aman Rabbi Fransızca opak olarak geçmiş. ay köşeden. tunuk. Yani puslu bir ay mı demek isminizin anlamı? Vay anam. Soluk isimleri... ay. Suluk şey ayda böyle yani opak ayda olabilir yani hani nasıl diyeyim? Evet. Parlak olmayan mat renkteki o donuk Allah Allah ne ilginç ha Tunuk donuk he çaktık köfteyi bizimki güzel yakaladım Ay Tunuk ilginç bir isim gerçekten güzel bir isim farklı Ay Tunuk hanım ya hanım mı Ay Tunuk bir Kadın ismi herhalde. Bu arada bu açamıyorum bu linki ya. Bu herhalde. Crazy Over You. Kaç sene sonra yapmışlar bunu? Crazy Over You The Show Live Performance. Kırgızca diyor. Ha Kırgızca. Siz Kırgızistan'dan mı katılıyorsunuz Aytunuk Hanım? Bakacağım. Kırgızca isim. Aytunuk. Vay be. Güzel ama düşündüğünüz zaman hani Ay'la Tunuk'u Donuk Ay gibi. Ama bak, tam böyle değildir kesin adamı. Farklıdır. Kadın rapçileri az analiz yaptığını düşünüyorum. Niye analizi az yapayım canım? <gülüyor> böyle bir şey yok. Ee, hanım soyadının sonu Eva. Hmm. Kırgızca imiş hocam bu arada. He, Eva olduğu zaman sonda, Tamir Bayeva diyor ki, hanım soyadının sonu Eva diyor. O da ilginç, vay be neler öğreniyoruz ya. Neyse, teşekkür ederiz. Bakalım, hadi sizi kırmayacağım. Ayturuk Hanım. Ya bunlar bir kere canlı söylemiyorlar. Bunlardan canlı söylemeyi almış şirketleri. Yani böyle bir şey yok. Hep Playback, hep Playback. Hayatımız Playback isimli eser. <gülüyor> Altta kendi sesi de geliyor, üstüne söylüyor. Zaten Jane Eyre'in şarkıcı aralarındaki. Yani Özde Blackpink'ciyi zaman. Gerçi ben Özde Twice'ciyim, ayrı mesele de. <gülüyor> Jinsu muydu bu kız? geldi? Yani mükemmel gözüküyor aslında. Şey. <gülüyor> Rose. Evet. Roseyi çok öne çıkardılar. Ya daha önce Rose bu kadar önde değildi. Hep yani rapçileri öndeydi. Oğlum onun adı neydi? Yani Lisa. Lisa öndeydi de. Gittikçe böyle şeye doğru kaydırdılar Jinsu suyla Rose'ye. Bence zaten bundan sonra Jinsu geliyor. Kesin Jinsu geliyor yani. Ona bir single patlatacaklar. Ama Rose'yi daha iyi yere getirdiler. Jenny zaten iyi yerde. Yani Ama canlı performans yok yani. Canlı performans aralarında bir Jenny yapıyor biraz, biraz da Rose yapıyor. Diğerleri yani özellikle zaten Lisa'da. Yani eski kayıtları biliyorsun işte. gün baştan sona okudukları zaman bayağı patır patır detoneler. <gülüyor> Canlı değil yani. Her türlü canlı değil. Dans. Aynen bakalım. Kısacık sırf senin için yaptım Aytonuk. Sırf istiyorsun diye yaptım. Yani canlı değil kayıt.